Ne var peki bu teknik? Hangi teknikler e, var e, çocuklara e, göre? Şunu söyleyeyim. Hafıza teknik sistem, hafıza tekniklerimiz var bizim. E, çivilleme tekniğimiz var. E, anlayarak hızlı okuma programlarımız var. Bu da çok önemli çocuklarda. E, haritalama var. Bağlayarak hikayeleştirme var. Aslında bir örnek verebilirim Tabii isterseniz. Tabii ki, memnun oluruz. Bu e, bağlamayla hikayeleştirme sistemini. Örneğin size sorduğumda Atatürk'ün ilk katıldığı üç... Ee, ...savaşı söyleyebilir misiniz? Ama ilk katıldığı üç savaş arka arkaya. Şu anda hiç yani öyle bir evet. sordunuz ki ben kaldım yani. Böyle evet, yani öyle, öyle düşünmem gerekiyor. Evet, öğrenciler de öyle yapıyor. <gülüyor> Şimdi biz buna bunu ezberlettirmeden... ...hayatı boyunca kafasında ve hafızasında kalabilecek bir örnek vereyim. İlk önce hikayeleştiriyoruz. Sen şu anda yüzmeye gidiyorsun. Trablenin üstüne çıktın. Bu Trabzskarp Savaşı. Wow. Trablenden atladın. karp mı diye de bir geçirmiştim. Balın içine dönüş. düştün. Balkan Savaşı. Balın içinden arılar çıktı. Arı Burnu Savaşı. Oo, harika. Evet. Şimdi siz de öyle. Hafzanızda kalacaktır muhtemelen. <gülüyor> ben hayatta evet. unutmam. İlk üç <gülüyor> savaşını. Evet. Atatürk'ün ilk üç evet. savaşı. Trabz, tamam, çok güzel. Bal. Ee, bir evet. arı. Çok güzel. Bağlayarak birbirini hikayeleştirdiğimizde hem, evet, hem hafıza tekniği oldu hem çivileme mi var bunun içinde? Yok çivileme değil. Bu bağlama ve hikayeleştirme tekniği. Onlar farklı teknikler. Çocuğun e, ihtiyacına göre yapıyoruz biz bunu. Şimdi burada çocuk eğer görselse bunu renkli kalemlerle deftere çizdirdiğimizde güzel bir trablen arı renkli renkli ba, e, bal yaptığımızda çocuk hem keyif alıyor bunu çizerken ama kesinlikle aileden yardım almıyoruz. Çocuk kendisi çizmeli. Çocuk hafızasında bunu canlandırıp kendisi çizecek ve daha sonra bunu hikayeleştirerek kendisi anlayacak. Ve mümkün değil bu çocuk bunu unutmaz. Peki hocam burada hani tamam çok güzel her şey çok güzel. Ee, burada siz tamam çocuğun ihtiyacına da göre gidiyorsunuz. Evet ihtiyacına göre gidiyoruz. Ha -ha. Peki bu çocuk bunu... Ee, ...nereye kadar kendi iç, iç dinamini, iç motivasyonunu yükseltecek de kendi kendine yapar hale gelecek? Şimdi bunu birlikte çalışıyoruz. Bu ilk seansta belki olmuyor. İki seansta, seansta olmuyor. İlk yani. seansta olmuyor. Her çocuk farklı e, yapıda olduğu için bazısına beş seans, bazısına on seans... ...tamam artık bu oldu diyene kadar çocukla çalışıyoruz. Ve çocuk da öyle bir hale geliyor ki artık diyebiliyor... Ben artık kendi kendime koçluk yapabilirim. Ben artık kendi kendimi yönetebiliyorum. Aa ben sınav kaygımı yönetebiliyorum. Ben stresimi yönetebilir hale geldim. Aileler geliyor, teşekkür ediyor. Evet, çocuğumla evde e, aile iletişimimiz ve ilişkilerimiz çok muhtemel, muhteşem diyebiliyor. Çünkü, Çünkü çok etkin e, aile içi var, evet, değil mi? evet, aile içi ailenin bir nevi siz ailenin işini de kolaylaştırıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizim yetmediğimiz yerlerde sizler devreye giriyorsunuz. Evet. Çünkü ben bu anlamda hani bu işlerin içinde olduğum halde dahi çok sıkıntılar yaşadığım yerler oldu. Evet. Ve bu öğrenci koştuğunun bu anlamda yani okulun yetmediği yerde hakikaten çok güzel. Hani motivasyon anlamında olsun, güçlendirme, yönlendirme anlamında olsun çok güzel. Hani geri dönüşler aldığımızı